Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı tht IT Geometri Soru Bankası kitabındaki Doğru da açı konusundaki ÖSYM tarzı testlerden Test 3'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım testin çözümlerine başlayalım. Duvarlar zemine ve birbirine dik olan bir koridorda. Evet duvarlar zemine ve birbirine dik olacak. Yani şurada kaç kaç derece diyor bize? 90 derece diyor. Şunlarda 90 bunlar da 90 olacak. Tamam. Şurada kaçının 90 derece olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz klasik bir duvar. Evet sonra İki kapı verilmiş şöyle şekildeki gibi. Bu kapılardan biri 70 derecelik açılmış. Koridora doğru açılan bu kapılardan paralel olması için diğer kapı kaç derecelik açılır diye soruluyor. Bakın kolt böyle buradan açılmış. Burada da sakın bunu şöyle açmayın. Hocam şu kapı açılırken şöyle açılacak demeyin. Kolt burada ya bu tarafı doğru açılacak. Gerçi söylense daha güzel olurdu ama neyse. Yani şuradan böyleyken. Ben bu kapıyı öyle bir şekilde açacağım ki şöyle şununla ne olması lazım arkadaşım? Paralel olması lazım. E bunların dik konumlu olmasını boşu boşuna vermedi bize. O zaman bunun devamı dik. Bunun da devamı dik. Ben bunu kaç derece açmıştım? 70 derece açmıştım. Şimdi soruda neye bakacağım? Şunların paralel olduğunda bu kaç derece döner diye soruluyor bize. Dönmüştür diye soruluyor. Arkadaş burası kaç derece? 70 derece. E burası 70 dereceyse yani Şuradaki açımız 70 dereceyse burada kaçımız kaç derece yapar 110 derece yapar bizden de x isteniyor e neydi şöyle bir şey oluştu Bunlar paralel şöyle kalem ucu kuralı oluştu şurada kaçı burada kaç ve burada kaçın toplamı ne yapacak 360 yapacak birinci yol bu İkinci yol hocam sivrilen yerden paralel çizerim u'dan dolayı toplamları 180 u'dan dolayı Öncelikle şu sayıya bakarım 110sa Burası kaç yapar 70 buraya 20 kaldı 20 ise u'dan dolayı Burası da Kaç çıkar diyebiliriz arkadaşlar. 180 hata almayan açısı 160 derece çıkar diyebiliriz. Ya da bir üçüncü yol paraleller gördüğümüzde biz paralel doğruları uzatıyorduk. Şu paralel doğruyu uzatsak şunu da uzatsak bizden bu iki isteniyor. Şu paralellere baktığımız zaman şöyle bir M kuralı oluştu. E 110 sa burası 70 oldu. Sen 70 ile neyi toplarsan 90 yapar. 70 artı A eşittir 90'dan A'yı da böylelikle 20 derece buluruz. A bizim 20 derece ise şu da 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 160 derece yapar. 3 farklı yolda gösterdim. İstediğin yoldan yap. Fark etmez. Güzel bir soru. Evet. Örnek biri. Böylelikle ne bulduk? Edramit bulduk. Geldik ikinci soruya. Bir masa lambası aşağıdaki gibi masaya yerleştirilmiştir. Bu lambayı oluşturan metal çubuklar arasındaki açılar şu şekilde verilmiş. Lambanın takılı olduğu çubuk masa yüzeyine dikmiş. Hmm. Bu... Çubuğun devamı masa yüzeyine dik olacak arkadaşlar. Masa yüzeyimiz de şu şekilde değil mi? Yani sana diyor ki şuradaki açı 90 derece diyor. Arkadaşlar şuradan paralel çizip zikzaktan yapabiliriz. Ya da biz sıkıntılı sorularda ne yapıyorduk? Sivrilen yerden paralel çiziyorduk. Hocam şuradan bir paralel çizsek şöyle. Sonra paralel çizmeye devam etsek hatta böyle. E hocam burada ne var burada? 140 ise U'dan dolayı burayı bulabiliriz. Ya da 140 ise burası 40'tır. E burası da 40 oldu. Buraya kaç kaldı? 10 kaldı. Hocam şuradan da bir paralel çizsek. Z'den dolayı burası 10 yaptı. Sonra buraya 60 kaldı. E şuradan da bir paralel çizsek şöyle. Burası 60 Z'den dolayı burası da 60 yaptı. 60, 100 daha. 160 buraya ne kaldı? 20 kaldı. E sonra şuradaki masa yüzeyine dikliğini kullanacağım. Şu 90. Hocam şunun yukarı tamamlanmışsa burası 90 Z'den dolayı burası da 90 derece değil midir? Evet. Yani şurada bir dik üçgen çıktı. E buradaki dik üçgende ne olacaktır? Şu açılar toplamı 180 ya da dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 olacağından 20'nin 90'a alınanı 70'tir. Soru işaretine de ne kalıyor? 110 derece kalıyor. Yani cevap böylelikle balıkesir yaptı arkadaşlar. Sivrilen yandan paraya çiz ya da zikzağa uygula. Vallahi ben böyle çok karışık bir şey gördüğüm zaman hemen sivrilen yerlerden paralelleri böyle uzatıyorum. Ona göre işlemi yapıyorum. Sana kalmış. Ben bu şeyle yapıyorum. Çok fazla böyle kuralcı zihniyette olmak istemiyorum açıkçası. Evet geldik üçe. Katlama sorusu. Arkadaşlar katlamalar şöyle katlanmış. Katlama şeyi sorusu gördüğünüz zaman bakın katlamalara ilk alıştığımız yer burası. Katlama sorusu gördüğümüz zaman bir eski haline geri açıyoruz. Eski haline geri aç. Katlama soruları nedir? Eş yapılardır aslında. Eş yapıları ÖSYm çok sever. Bu nedir? Mesela katlama sorusu ya da döndürme. Bir kalem döndürdüğün zaman yine aynı kalem. Önceki kalem bu döndürdüğün zaman da yine bu. Bunlar nedir? Eş yapılarda. Eş yapılarda uzunlukların eşit olmasını ya da açıların eşit olmasını düşüneceksin. Ondan sonra ya da başka bir şey nedir? Aynı kartonu aynı şekilde birkaç defa kullanırlar. Ya da kesip başka yerde kullanırlar. Kes yapıştır da bir eş yapıdır. Eş yapıyı da ÖSYM'e sever. Katlamayı da seviyor. Son 12 yıl içerisinde de 10 tane katlama sorusu çıktı. Haberin olsun. Evet burada katlamada aslında nedir? Birbirinin eşidir. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açıların birbirine eşit olmasını kullanacaksın. Kenarların eşit olması burada işimize yaramayacak. Açıyla ilgili bir şey soruluyor ya. Ben yine de göstereyim. Şu kenar şu kenarla bu kenarla da bu kenar birbirine eşittir. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Bunlar da birbirine eşit. Hatta şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. O zaman 70 ise burası da 70 oldu. 70-70-140'dan buraya kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. Sonra satır çizgileri de eşit aralıklarla dizilmiş dikdörtgen. Arkadaşlar satır çizgileri şunlar hep birbirine paralel değil mi yataylar? O zaman parayalıklara bakacağım. X'in olduğu satır çizgisi bu değil mi? Evet. Bak burada da şu var. Şunlara bakacak olursak şöyle bir M kuralı var mı? Var. E, bu arada şurası 90'sa burası da 90 olmaz mı? Dikdörtgen şeklindeki bir yapıydı. M'den dolayı artık 40 ile neyi toplarsak 90 yapar. 40 artı A eşittir 90 ise A'yı böylelikle 50 olarak buluruz. Ama bizden A istenmiyor. Burası A'yı bulduk biz. Buradaki X açısı isteniyor. 50'nin 180'e tamamlayan açısı. Kaç derecedir? 130 derecedir. Valla bu da güzel bir soru. Bu testteki sorular gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Devam ediyoruz. Üçüncü soruyu denizli bulduk. Geldik dördüncü soruya. Düz bir zemine dik olarak yerleştirilen direklere bağlı ve esneyebilen iplerin ucuna ağırlıklar takılarak ipin girilmesi sağlanıyor. Takılan cismin ağırlığında yapılan her bir, bir, kilo, her bir kilogramlık artış... İplerin direktle yaptığı açılarda 10 derecelik az, azalmaya sebep olmaktır. Şekil 1'deki cismin ağırlığı 3 kilogram olduğuna göre şekil 2'deki cismin ağırlığı nedir diye soruluyor. Bir ağırlık konulmuş. Ne kadar ağırlık olduysam yani ne yapıyor? Her 1 da iplerin direktle yaptığı açı 10 derece azalıyor. Mesela x kilogram koyduk diyelim. Sen buraya artı x eklediysen buraya yani 3 artı x olduysa burası x kilogram eklediysen önceden 3'tü ya x kilogram eklediğin zaman 3 artı x oldu burası ne olacak o zaman arkadaşım hocam 50'den ne kadar azalma olacak x kilogram eklediysek 10 çarpı x çünkü her bir şeyde kilogramlık azalışta 10 derecelik azalmıyor mu evet e, buraya x kilogram varsa mesela 3 kilogram varsa 30 azalacak bu ne demek o zaman burası 10x olacak yani 50-10x şeklinde olacak Aynı şekilde burası kaç dereceydi? 70 dereceydi. Burası da 70-10x mi olacak arkadaşlar? Evet. Çünkü her bir kilogramda 10 derecelik azalma yapıyor. X kilogramda da 10x azalma yapacak. Burası 50x 10x burası da 70x 10x yaptı. E şurada bir M kuralı var mı arkadaşım? Var. M kuralından dolayı 50-10x artı 70-10x'in ne olması lazım? 80 olması lazım. Buradan ne geliyor? Eksi 20x öbür tarafa atınca artı 20x yaptı. 70, 50 daha, 120, 80 de çıkartırsam 120'den 40 yapar. Ve x de böylelikle 2 buluruz. Bak cevap 2 değil. Şu an yok. Bizden ne isteniyor? Sondaki, şekil 2'deki cismin ağırlığı isteniyor. Önceden 3 kilogramdı. X kilogram daha ekledim. Ne olacak o zaman? 3 artı 2 isteniyor bizden. Cevap da böylelikle ne yapar? 5 yapar arkadaşlar. Yani örnek dördü böylelikle balık esir bulduk. Ve böylelikle doğru da açıyı bu videoyla bitirdik. Evet. Son test özellikle çok güzel sorular vardı. Çok hoş sorular vardı. Bu soruları da böyle iyi bir şekilde anlamaya çalışın. Yeni nesillerde çok güzel bir şekilde giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani biz burada yeni nesil derken döndürmenin mantığını, işte ee, katlamanın mantığını falan filan ufaktan böyle doğru açılarda verdik. Buradan sonrasında da yine detaylı bir şekilde sonraki yerlerde de vereceğiz. Orada da kendinizi çok iyi bir şekilde geliştireceksiniz inşallah. Evet doğru açıları bitirdik. Sırada ne var? Üçkende açılar bir sonraki videoda üçgende açıların testlerinde görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.